Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar ben Muhammed Yemek kanalıma geldiniz. Bugün arkadaşlar size birlikte Brawl Maker nasıl telefonunuza indirebilirsiniz Onu göstereceğim arkadaşlar yarın da büyük ihtimalle e, Brawl Maker nasıl kullanılır falan Onları çekeceğim arkadaşlar kesinlikle Brawl Maker bölümlerimiz yaklaşık bir 20 bölümlük bir seri olacaktır diye düşünüyorum Brawl Maker serimiz bir sürü harita yapacağım troll haritalar, trişit haritalar falan yapacağım arkadaşlar O yüzden bizde takipte kalan arkadaşlar hemen seyretiniz başlayalım Arkadaşlar ilk başta Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Şuna kadar izlemizi tavsiye ederim çünkü e, buradan indirdikten sonra zaten başka şeylere ihtiyacınız yok. Buraya Brawl Maker yazıyorsunuz. Şunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sadece harita yapımı var. Peki biz bu haritayı hemen soymayacağız. Şimdi birazdan onu da göstereceğim arkadaşlar. Bu indirdim hemen. Bu indirdim arkadaşlar. Ben hemen geleceğim. Evet arkadaşlar benimki yüklendi sayıları yükleniyor da evet geldi Evet şu an benimkine tarıyor arkadaşlar virüs var mı diye görüyorsunuz yani hiç endişeniz olmasın arkadaşlar ee, Virüs var gördüğünüz gibi güvenli diyor üstte Hadi hemen şuradan çıkalım Sonra gelelim buraya buraya açalım arkadaşlar ee, Şimdi biz burada haritamızı yaptıktan sonra peki nasıl oynayacağız Bunu göstereceğim arkadaşlar sizlere şimdi burada hemen okey diyorsunuz Evet, böyle bir ekran görüyoruz. Sizin zaten map'e yapabilirsiniz. Ben zaten buradan yarınki videomda göstereceğim. Mesela dedim, biz bir tane mesela şunları falan koyalım. Buraya gelelim, play diyelim. Bakın, şimdi burada diyor ki, 3 tane şey var diyor. İlk başa benim sistemden bir şey indireceksin diyor. O şeyle, indireceğin şeyle oynayacaksın diyor. İkinci ise izinler vereceksin diyor işte, dostu, yüz bir şey izin isteyecek arkadaşlar şimdi diyeyim sonrasında 3 sonra hemen buradan visit rebrow.gg'ye tıklıyorsunuz şimdi bize bir siteye açacak ama sitemiz gelsin evet açılıyor hemen sitemiz böyle bir geldi arkadaşlar burada bize çevirirsin falan ama ben çevirmeseniz sıkıntı yoksa da tek bir şey tıklayacaksınız arkadaşlar buradan ama aşağı iniyorsunuz buradan rebrow form maker dolanır buna tıklayacaksınız arkadaşlar bir donora tabi buradan tamam diyeceksiniz. Ve buradan da indirme başlıyor arkadaşlar. Ee, bu, bu da indirilsin arkadaşlar. Ben geleceğim. Ee, evet arkadaşlar benimki yüklendi. Şimdi e, böyle bilinmiyor. geldi buradan sonra buradan yükleyeceksiniz. yükleme yani zaman işte direkt böyle, böyle bir ekran geldi. Zaten size o tıklamıza gerekiyor. Gelmez arkadaşlar yüklediniz. Tıklarsana böyle bir ekran gelir. Tek düşük bir 10 dakika ya da 8 dakika içerisinde indi arkadaşlar tabi bu içerisinde bağlı Benim internetim düşük Bakalım ben yüklensin arkadaşlar <gülüyor> Evet Yüklendi ve tarasın bakalım güvenli miymiş Güvenli miymiş? Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar buraya yana geliyorsunuz Gördüğünüz arkadaşlar burada bir brawl maker'ımız var. Bir de re-brawl for brawlsters'ımız var. Şu akşam buradan biz brawl maker'a gireceğiz tekrardan brawl maker. Ee, buraya gireceğiz. Sonra arkadaşlar yineğimiz bir şey bari koyalım böyle. Sonra bir şey daha yapacaksınız arkadaşlar. Birazdan şöyle koyun. Sonra arkadaşlar buraya tıklayın. Play deyin. Sıfırda arkadaşlar ikinci şey yapmanız lazım. Knight permission diyorsunuz izin ver diyorsunuz ve play diyorsunuz artık artık oyunumuzu oynayabiliriz arkadaşlar şimdi play direkt evet. ve oyun ekranımız arkadaşlar bunları yapmazsanız eğer oynayamazsınız oyunumuz <gülüyor> gibi he. oyunumuz açılıyor ve şimdi kendim hepimizle oynayacağız hemen bir girsin oradan mesela ben crawl'ım için Evet kapacağım hemen oynayayım derim. Herkese <gülüyor> ben sallamasını yaptım zaten ne demek? Burada olduk arkadaşlar. Böyle güzel ben orada hayatta kalabilirsen. Hemen kalkana bakacağım. <gülüyor> ne arıyor bu adam? Tabi arkadaşlar burada doğma yerlerini belirleyebiliyosunuz Burda ben arkadaşlar kötü bir mümkü yaptım ama siz daha iyidir yapabilirsiniz tabi ki yani Burdan çıkmak yine böyle geleceksiniz Tamam diyeceksiniz arkadaşlar Pro Maker uygulamamız açılacak Şimdi arkadaşlar siz burada doğum yerlerinde buradan belirleyeceksiniz. Mesela mavi takım şurada doğsun. Kırmızı takım da burada doğsun demeyeceksiniz. Tekrardan sonra play diyeceksiniz arkadaşlar. Ee, şimdi... Arkadaşlar ikinci defa play dediğiniz zaman yani, üç, yani bir defa belirleç arkadaşlar. İkinci defadan sonra full reklam söküyor. reklam izleyip yiyecek zaten hep on saniye, 20 saniye reklamlar çıkıyor. İzleseniz de sıkıntı olmaz şimdi. Hemen ben bir tekrardan bakayım şöyle çarpı diyelim. Evet, tekrar ring'e geçeceğiz şimdi bakalım. Nerede doğacağız? Hepimiz orada olmayacağız arkadaşlar. Tabii ben yarın bunun beta versiyonu atacağım arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın arkadaşlar. Videoya like atmayı unutursanız kesinlikle like atın. Şimdi hemen buradan tekrardan bir mapimize girelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer ee değiştirdik ve bu zaten burada benim koydum tahtalar, çimenler falan arkadaşlar kaktüsleri de böyle sallamıştık yerlere. Ha böyle güzel bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar aynı bildiğiniz Brawl Stars arkadaşlar sadece map değişik Aynı bildiğiniz Brawl Stars arkadaşlar Akşam online oynayamıyorsunuz Ay öleceğim Bazı kalkalım kalk. Allah Aynen Neyse arkadaşlar A, Böyle oynayabilirsiniz Ha, ben ised bugün bir zaman bakıyor Asun. abone değilseniz, unutmayın. Bu bekliyorum. Görüşürüz. bye. bye.